Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı Petrol FC sosyal uygulamasında 9. haftanın kadrosunu kuracağız. Hemen kadroyu kuralım. Evet, bu haftanın fikstürüne bir bakalım. Çaykurspor, Ankara Gücü, деген grubu, Sivasspor, Antalyaspor, Galatasaray, Gaziantep, -Gaz Alanyaspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Yeni Malatya, Kayserispor, Gençler Birliği Denizli, Göztepe, Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray, Medipor, Başakşehir, Trabzon Yani şimdi burada iki üç takım seçeceğiz Takımlar üzerinden Kadroları kuracağız Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray maçları Berabere bitebilir Yani oradan oyuncu kullanmayı düşünmüyorum sen olarak Sivasspor Antalyaspor Sivas Spor, Antalya Spor da Sivas Spor kendi evinde kazanır İyi oynuyor kendi evinde Sivas'ın oyuncularını kullanabiliriz Taktiğimiz bu şekilde Üçlü Defans, Üçlü Forvet Bakalım Sivas Spor'ın oyuncularına Forvet'te kimi kullanalım, Metavare mi, Kone mi aldım. Aldığı söylere bakalım. Neredeyse ilk on birde peta var başlıyor. O da peta var, kuralım. Orta sağda kimi kullanabiliriz? Emre Kılıç iyi oyuncu. Emre'yi kullanalım. Defansta Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi de iyidir. Yani Sonra başka kimi kullanabiliriz? Sivas'tan bu kadar yeter herhalde. Evet, Sivas'tan yeterli. Alanyaspor'u kullanacağım yine. Alanyaspor Gaziantep'i yenecektir. Alanyaspor'un kadrosunu açalım. Forward'te tabii ki size. Orta saha Junior Fernandez, Bakasetas. Ceyhun var, Ceyhun'u kullandığım defansı kim var? En sakalla Ceyhun'u kullansam Bakalım buradan Ceyhun'u kullansak mı? Cık. Bir de Malatya Spor'dan da seçelim oyuncu Malatya'da Kayseri'ye gelecektir. Malatya'nın ortası arasında bir oyuncu vardı Güler mi? Oraya güler koyacağım Forvet Yavovic var Yavovic koyalım Defans Zavakı Paytaç Sürekli mı oyuncu Onu koyabiliriz ama Alanya'dan da koyabiliriz Kale fanol koyalım İyi bir kaleci o <gülüyor> Allah'ın en sponu'nun karecesi kim? Okay. Allah'ın en sponu'nun karecesi değil Tamam Bir kale'ye koyduk Oradan bir tane defans kıyalım En kale koyalım Bakalım bu oynayan Evet, Sarmaç oynuyormuş neredeyse. yanına Malatya'dan koyacağız. Malatya Spur'dan. Kim koyalım. Sağ kapı aç Yabek. İki defans mı yapsam diye düşündüm de Malatya'dan Kaleşi Teştiremem kaleşi O yüzden bir tane defans olacak. Kim yaransın Sarkı paydaş ADP Yeni ne oynamaya başlamış belki de oynatmıyor Bunu seçmişim? Şabrek Şabrek de oynuyor Sağ kapı ayda açma aşağı bekliyor Sağ kapı seçelim bakalım Evet ilk 11 bu şekilde Şimdi yedekleri seçelim yedekleri de Bakalım gençler birliğinden seçelim yedekleri Sonrası iyi oynadılar baya Deniz yedi kendi evinde bana öyle geliyor Moralleri yüksek hmm. Hmm. Gençler bile yok da Ertaç defansına kimi koyacağız <gülüyor> Bakalım her zaman oynayan oyuncular mı Değil hmm. Bu değil koyalım şu adam bayağı bir puan getirmiş ya otuz puan kim bilirdi onun o kadar puan getireceğini kandıya hoş faaliyete kimi koyalım sanki her zaman oynamıyor şu an istiyor adam oynuyor, bunu koyalım Kadra bu şekilde olsa Nasıl olur? Bence iyi oldu Yazalım, 4.000'e videoyu izleyelim Bütçemiz çıktı Başka altında tamam. bunu tamam. seçebiliriz Köstepe, Kasımpaşı Köstepe, Kasımpaşı Belli olmaz o olmaz Eee açık oynuyor ya. Fenerli, fenerliyim aslında ama hiç güvenmiyorum ya. Yani. Neyse. Şuradan başvurdu kaldıra güzel. Acaba... Sivas'tan bir oyuncu seçebilir miyim buraya? Sivas'ta kim var bakalım. Bir oyuncu seçme hakkımızdan var Sivas'tan. Kaleci iyi değil Defansdan Bunlar iyi Orta sağdan var mı? Hop. Orta sağdan var Neyse iyi gel kadro Tamam kadromuz bu şekilde olsun Gayet telen Kaptan seçeceğiz kaptan tabii ki de sizse kesin bol açacaktır bu hafta. Evet dokuzuncu hafta kaldırmamız bu şekilde arkadaşlar. Sizde faydalanabilirsiniz. Kanalımıza abone olup desteklerseniz videoları beğenirseniz sevinirim. Herkese iyi haftalar.